Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hünkar adlı bir deyişçi paylaşmak istiyorum. Hünkar, İsa ruhullah şahımızdır. Hünkarımızdır, hükümdardır, kraldır, padişahtır, egemendir. Ama buna rağmen bizim yerimize öldü. Şöyle, orada bir testil ucuz şarap duruyordu. Askerler o şaraplı bir sünger ıslattılar. Bir dalın ucuna takıp İsa'nın ağzına uzattılar. İsa şarabı tattı mı tamamlandı. Diyerek başını eğdi ve ruhunu teslim etti. O gün hazırlık günüydü ve bu yüzden Yahudi önderler cesetlerin gün batımından sonra darda kalmasını istemiyorlardı. Ertesi gün hem Şabat günü olup hem de Pesah bayramı başlayacaktı çünkü. Bu sebeple Pilatus'tan dara çekilenlerin ölümlerini hızlandırmak için bacaklarının kırılmasını ve bir an evvel cesetlerin kaldırılmasını istediler. Böylece askerler gelip İsa ile birlikte dara çekilen iki adamın bacaklarını kırdılar. Ancak İsa'ya gelince onun zaten ölmüş olduğunu görüp İsa'nın bacaklarını kırmadılar. Ama o askerlerden biri mızrağıyla İsa'nın göğrünü şişledi. Şişleyince hemen İsa'nın göğründen kan ve su aktı. Burada yazılanlar bu olayın bir görgü şahidinin ifadesidir. İfadesi doğru. Siz de iman etmeye devam edesiniz diye bu hakikatleri, şahitliğini size beyan ediyor. Bütün bunlar Zebur'un bir değişinde evvelden bildirilen şu keyhanet gerçekleşsin diye oldu. Onun tek bir kemiği bile kırılmayacak. Başka bir ayette şöyle der. Börünü şişledikleri adama bakacaklar. Evet ve buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Şahisa başını eğdi Tamamlandı dedi hünkâr Şahisa başını eğdi Tamamlandı dedi hünkâr Ruhunu teslim eyledi Cizamızı aldı hünkâr Ruhunu teslim eyledi Kazamızı aldı hünkar Askerler geldi yanına Kırmadı kemiklerini Askerler geldi yanına Kırmadı kemiklerini Mızrak sapladı bölüğüne Darda hayat verdi hünkâr Mızrak sapladı bölüğüne da hayat verdi imkan Kervanım kan ve su aktı Bütün bunlar olacaktı Kervanım kan ve su aktı Bütün bunlar olacaktı Şah hayatını bıraktı Yüceliğe verdi hünkâr Şah hayatını bıraktı, yüceliğe erdi hünkâr. Evet orada darda kan ve su aktı, bütün bunlar olacaktı, bunlar kehanet edildi. Şah hayatını bıraktı, yüceliğe erdi hünkâr.